Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 12 Haziran 2018 Salı akşamı, 107. bölüm ile sezon finali yapacak ve izleyicilere veda edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 4. sezonu, ne zaman başlayacak bilgisini vermeden önce, sezon finali olan 107. bölüm ile sevilen dizi sezon finali yaptı. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonu olacak mı yoksa dizi bitti mi? Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz 4. sezon ile devam etme kararı aldı. Sevilen dizide yeni sezonda neler olacak merakla beklenmekte. Sevilen bu dizinin 4. sezonu, 108. bölüm ne zaman başlayacak? Tahminlerimiz şu şekilde, Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz bir kış dizisiydi ve hafta içi her gün seyircilerle buluştu. Tüm kanallardaki kış sezonu dizileri, sezon finali yaparak, yaz sezonundaki yeni dizilere yerini bırakmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin dördüncü sezonu başlayacaktır.